Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık 6-7 ay aradan sonra eski sistemle bir video çekmeye karar verdim. Gerçekten bu sistemi özlemişim, otobüs kullanmayı. Muhtemelen sizler de özlemişsinizdir. Yine bütün her şeyimiz çalışır durumda. Kilometre saatimiz, kilometre göstergemiz, hız kadranlarımız oyun saatimiz hız göstergemiz vites göstergemiz her şeyimiz aktif durumda yine sinyallerimiz geri test lamba fren lambalarımız da aktif olarak yani şu an gördüğünüz üzere Kamil Esenler Otogarı'ndayım Esenler Otogarı'nda Kamil Koç peronlarındayız şöyle otobüsümü dıştan göstermek istiyorum size altımızda Travego 15 SHD modelimiz mevcut şimdi buradan kalkacağız esenlerden yola çıkacağız muhtemelen diğer otogarlarımızdan bir tanesine aç diye gideceğim herhalde öyle görünüyor şu an bu tırı yeni aldım için tırım 1209 kilometrede bakın burada ekranda görebilirsiniz zaten ekranda görünmektedir Evet yavaştan oyuna yola çıkalım Kapalarım zaten kapalıymış. Sefere çıkmaya hazır yani otobüs. Evet. Esenler'den yola çıkıyoruz şu an. E, kullandığım otobüs biliyorsunuz oyuncuyuz mod ailesinin yapmış olduğu otobüslerden bir tanesi bu sene çıkan e, sezon otobüslerinden gerçekten çok güzel bu yukarıdaki peron aynasını falan, harika şekilde e, yapmışlar hani, otobüsün önünü vesaire çok güzel gösteriyor otobüsüm hani otomatik vites olarak kullanacağım oturduğum konum itibariyle e, düz test kullanmam pek mümkün olmadı Çünkü hani kamerayı konumlandırdığım için dış kamerayı umarım size de e, güzel bir görsel ortaya çıkartacağız arkadaşlar şu anda 4K çekimi yapıyorum e, oyun görüntüm yani 2K ama 3 ekrandan, 3 ekrandan 2K 7680'e 1440 çözünürlükte oynuyorum full özelliklerde şu anda Esenler otogarda 36 FPS alıyorum Bakayım hani Normal diğer otogarlara geçti ya da yola Geçtiğimizde bu FPS Kaça çıkacak ya da inecek ee, Biliyorsunuz 15 Temmuz itibariyle ETS 1.41 tam sürüme ulaştı. Ben de şu an ETS 1.41'in tam sürümünde oynuyorum. Evet devam edelim. Selamımızı verdik. E, bu videoyu öncelikle kafak kamerası olarak hani kafama takıp kamerayı o şekilde hareketli olarak yapmayı planlıyordum ama telefonla bağlantısında birkaç sıkıntı yaşadım. Deneme çekimleri gayet güzeldi. Ama daha sonraki çekimlerde sonra, e, bağlantıyı kuramadığım için hani göremiyorum nereye çektiğimi. Ondan dolayı da e, çekime devam etmedim. Ama ilerleyen dönemlerde kafa kamerası olarak da bu süreci devam ettireceğim. E, Mutlaka güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şu an Esen Otagardan çıkıp istoşa doğru devam ediyoruz. Buranın tepesi oyunda İstoç olarak konumlandırılmış durumda. O yüzden oraya gideceğiz. Oradan da e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine gideceğiz. Kamil Koç ile birlikte. Oradan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan seferimizi Ankara'ya doğru icra edeceğiz. Yine Aşli'de, yani peronları çok güzel görünüyor gerçekten de. Peronlara yanaştığınız zaman. Yanaştığınız zaman. Size onu göstermek için tekrar yine aç diye gidiyorum. Şu an TR Extended haritasındayız arkadaşlar. TR Extended tartasından RO Extended'a geçeceğiz. Oradan da oyuncuyuz biz mod ekibinin şu an hali hazırda üzerinde çalışmaya devam ettiği. Oyuncuyuz biz mod yani daha henüz haritanın adı düşünülmedi. YKS Türkiye ekibiyle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Yol verdiğiniz için teşekkür ederim kamu öncedeyi. <gülüyor> Trafik altıncı seviyede arkadaşlar ee, O şekilde oynuyorum TRX Extended e, Harita ekibi de Biliyorsunuz haritalarını geliştirmeye devam ediyorlar Güney Marmar ile birlikte birleşmişlerdi en son. Bakalım piyasaya ne zaman nasıl bir harita çıkartacaklar. Onları da merakla bekliyoruz. Otogarlarla birlikte birleşmek istedik ama onlar e, pek istemediler. Biz kendi haritamızı kendimiz yapıyoruz dediler. Biz de saygı duyduk. Yani ne kadar çok ekip sayısı az olup tek bir artıza nejası o kadar güzel olur düşüncesiyle ama bu mümkün olmadı. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şu an biraz şehir içine dolaşıyoruz. Çevre yoluna çıkmaya çalışıyorum çünkü. Böyle bir önceki oynadığım açıya göre gerçekten çok, benim için de çok farklı. Ee, hem özlemişim hem de garip geliyor yanındaki arabalar falan hani kocaman bir anda çıkabiliyorlar aynaları daha net daha düzgün görüyorum öbüründe biliyorsunuz uzaktan uzak kalıyordu bana ama bunda öyle bir şey söz konusu değil Kuzey Marmara bağlantı yoluna doğru çıkmak üzere. Mahmut Bey gişelerden gelen yol bu sanırım hani yanlış bilmiyorsam. Çünkü İstanbul'da gidip İstanbul'da oturmadığım için tam bilmiyorum ama öyle olması lazım. Başakşehir tarafından gelen yol. Setrada kullandığımız şey gerçekten çok güzel. Ee, retarder sesi, sulu retarder diki ses. Yani hiçbir arabada onu daha önce kullanmamıştık. Şimdi Setrada sürmek isterim ama hani bu sistemle tabi uyumlu olmadığı için aslında çekindim biraz. Normalde bu videoyu Setra ile çekmek istiyordum çünkü Setra daha yeni çıktı ve daha bir video çekebildim. herhalde bayram nedeniyle İstanbul boşalmış trafik altı olmasına rağmen yollar boş bu Travego bizi geçti şey turizma özür dilerim yeni turizm Kamil Koç'un Yanımızda Başakşehir'in stadı vardı arkadaşlar. Kamil Koç Edirne tarafına doğru gidiyor. Evet, Edirne bağlantısı spor taraftaymış. burada oynarken hep size bu manzaranın ne kadar çok tam beğendiğim bir alan burası. Ama üç ekranda size gösteremiyordum. E ama burada şu an üç ekranda yayınımda kayıt yaptığım için manzarayı gerçekten çok güzel yaşa sizlere de yaşatabiliyorum. Asya kıtasına geçmiş bulunuyoruz. Orayı gördük. Üf, oyun nasıl kastı? Sonunda 60 fps'te oynuyorum. kasıyorum 60 fps'te oynuyorum. harita yaparken hani Kuzey Marmara bütün hani otobüsleri e, navigasyonu kurduğunuzda hani şehir içinden değil Kuzey Marmara otobanından gidecek şekilde ayarladık mesela Edirne'den Ankara'ya gideceğiniz zaman şehir içinden geçirmiyor kesinlikle tamamen bu yola e, şey yapıyor ya da İstanbul'un içine girse, girecek olsanız bile e, öncelikle sizi e, Kuzey Marmara otobanına hani İstanbul girişten çıkartıyor. Çünkü biliyorsunuz hani bu otobüs otobüslerin, kamyonların bu e, normal o yola gir yani şehir içinden geçmeleri yasak. Hani ya da şehir içinde değilim, ikinci köprüden ya da birinci köprüden geçmeleri yasak biliyorsunuz. yine değdirmeden geçtik. Nasıl yönüne kırdı bak. Adam iyi frene bastı. İstanbul Park kavşağına geldik. Buradan sağa döndüğümüz zaman İstanbul Park'ın olduğu bir alana gidiyoruz. sol tarafta Şimdi yavaştan TRX antartasının çıkacağız ROX Santa doğru geçiş yapıyoruz birazdan Bu köprüden indiğimiz zaman Roex'den tarifte girmiş olacağız. Karşıda Osman Gazi Köprüsü'nün süüliyeti görünmekte. Şu an Kocaeli'deki tünellerden geçiyoruz. Tam sağımızda Kocaeli Otogar var. Kavşaktan sağa döndüğümüzde Otogar'a doğru gidiyoruz. Otogar tam otobanın yan tarafında. Sağında. Şu an yaptığımız haritada Düzce'de bitti, Sakarya'da büyük oranda bitti. Bir yandan da arkadaşlarımız Karabük-Zonguldak tarafına başlıyorlar. Yani Karadeniz'e doğru giriyoruz artık. Düzce kavşağındayız arkadaşlar. Sağ döndüğümüz zaman Antalya tarafına doğru gidiyoruz. Yine sağ son sol tarafı doğru gittiğimizde de düzce tarafı var. Düzce otogar yani düzce tamamen bitti. Bir sonraki videoda düzce ve e, kocaeli düzce kocaeli bolu otogarları gösterebilirim size. Arkadaşlar burada Bolu Dağ tünel Bolu Dağ'ın başlangıcı sağ tarafa tam Bolu Dağına tırmanabilirsiniz ROX'en Bolu Dağ'ını silmişti ama biz geri yaptık Bolu Dağ'da bütün ihtişamıyla orada duruyor. yani şu dağın arka tarafı e, Bolu Dağ yolu Bolu'nun içerisinden tekrar bu yola birleşiyor Otogar arka tarafından O yolda oldukça güzel bir maceralı bir yol Direkt sanırım yanlış tartmışım. Düzce ayrım burasıymış. Düzce düz gidin diyor diyormuş harita. Onu görmüştüm ama ya arada tarif etme heyecanıyla yanlış şey yaptık. Evet şimdi Bolu tüneline doğru tırmanışa geçeceğiz arkadaşlar. Geceleri burada çok güzel bir görsel oluyor. Daha önce göstermiştim belki hatırlıyorsunuzdur. Bu rampa çıkarken hani Bol'dan da sis sis ve karda yalık yaktırı yarısının e, sarıyı kazı buraya da koyduk Bakın şuradan itibaren bu sarı lambalar başlıyor Tabii şu an gündüz olduğu için bu göremiyorsunuz Evet, akşer, hay taksir hay bolu hay testlerine tesislerine geldik bu da çok kısa bir duraklayacağız Evet, sadece göstermek için geliyorum buraya. Onova tesisleri. Çamlıca koç üstleri yanına duralım. Biraz geri alayım. En azından şu yazı görünsün. dış kabinede alayım şey son bir kez göstereyim bu ve takaca Fatih Ulusoy'un bizler kazandırmış oldu dinlenme tesisi onova tesisleri ile karşınızdayız bu bu bir tesis Tabii ki ama otobüsler bu saat tarafta duruyor diğer taraftaki AVM kısmı var böyle önde durunca da büyük garip durdu Evet arkadaşlar çok kısacık buradayız evet. çok kısacık Evet arkadaşlar devam ediyoruz çok kısacık bir mola verdik onova testlerini göstermek için girdik otobüsümüzü çalıştırdık Şu iç kabine tekrar alacağım sizi. Evet arkadaşlar. Şu an Bol'dan yani Bol Dinamit tesislerinden Ankara'ya doğru devam ediyoruz. 60 FPS şu anki aldığımız değer. Bakalım Ankara'ya girince kaça düşecek. Ankara'da çünkü bayağı Hani ekip arkadaşları baya sarsıldı. Sonuçta dolu dolu bir Ankara var, dolu dolu bir açtı var. Düşmesi tabii ki normal karşlanabilir. Bu kamera açısından yani ilk defa gireceğim. Buradan da Bolo'ya girip gire giriyoruz arkadaşlar otogar ileride yani iki kere sağa dönünce otogar mevcut. Bolo'nun kendi otogarı. Yani video süresi uzamasın diye ben diye doğru devam ediyorum. Çünkü de bayağı vakit harcattırıyor bize sistem. Evet mazot uyarısı aldık. Opet'e girelim o zaman. Burada da ufak bir dinamme testi var arkadaşlar. Hani highway ile arka arkaya çok yakın olduğu için genelde burayı es geçiyoruz. YKS petrol. Burada duran bazı otobüsler var görüyorsunuz. Evet, depomuzu fırlayalım. Yaklaşık bir depoyla 1600 kilometre gittik. İyi bir rakam sayılır. Saat 10 çeyrekte İstanbul'dan yola çıktık. Şu an 16.30 Mola ile birlikte. Bakın burada bir tane araçlarınızı. Ee, ya onarımını yaptırabileceğiz bir yerde. F7 ile geldiğinizde direkt otobüs olsun tır olsun orada park halinde çıkıyor ve bir tırları denemedik nasıl çıkıyor arka ama otobüslere göre ayarladık başta beş 5 tane otobüs arka arkaya geçti. Ee, oyundaki trafik güncellemeler neden, nedeniyle yani ben daha, daha önceden benim trafik paketimde çok daha fazla otobüs vardı. Yine otobüs çok da hani doğma oranları e, değişti. Buna özellikle oynamadım. Oyunun hani şey, seviyesini bozmayalım diye hani bunları değiştirmedim ben. Çünkü bir ara oyundan atma yapıyordu. Sonunduzattılar. düzelttiler ee, ama hani şey duruyor tabi ki Şu dorsal şeylerden binek arabalarda da Karavan olunca nefret ediyorum ya kancıcı kişilerden Kıncılar kişilerden de geçtik. An itibariyle. Hı hı. yine Ankara çıkışında bayağı otobüs Arka arkaya geliyor. Evet, oyun saatiyle saat akşam 5 oldu şu an. Yaklaşık 7 saat civarındadır. Yoldayız oyun saatiyle. Bugün açtığı farklı bir güzel gireceğim. Normalde biliyorsunuz. Eee İstanbul yolu tarafından giriş yapıyoruz ama yani ben bu sefer Eskişehir yolu tarafından giriş yapacağım. Hani Gimat tarafını kullanmayacağım. Farklı bir yol. Gören bu tarafı çünkü videolarda hiç gelmedim. Üste geçtiğimiz yer hani Susuz Kavşağı dediğimiz İstanbul yoluyla otobanın birleştiği yol. 3 katta kat köprü var üstte. Bunu hani Google Map'ten açıp bakabilirsiniz. Ben yaparken oradan bayağı destek aldım çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu sol taraftaki yerler oyunda ne yani Eryaman etimiz kutu taraflarını Temsil ediyor. Tabii ki birebir değil ama tam böyle otobanın kenarında artık evler biliyorsunuz Ankara'da. Genel olarak onları temsil ediyor. şöyle söyleyeyim size şu an gittiğim güzel bir ben hani oyunda ilk defa gidiyorum diyebilirim hani testler haricinde Şu an oyundaki Eskişehir yolunda girmiş bulunuyoruz. Burası tabi daha tamamlanacak. var vesaire binaları tamamlanacak yapacak yerleri var şu an mekan olarak çukuran var tarafının içerisindeyiz buradan bir o dönüş işlemimiz olacak şey gidebilmek için Bin çöle gelecek dedim herada yandan bana gelecek. Evet şu an 20 defresti. Aç doğru yaklaşıyoruz. şimdi burada yolcularımız indi. Ondan sonra üst peronda sıraya gireceğiz arkadaşlar. İşte Kamil Koç peronunun orada indirelim yolcularımızı. Evet kapılarımızı açalım. bol, bol ki bir koç otobüsü var evet arkadaşlar İstanbul Ankara Seferi burada tamamlanmıştır şimdi birazdan otobüsümüzü şu üst katta görünen e, peron otobüslerinin oraya çıkartacağız ve orada seferimizi tamamlayacağız bakın böyle girdiğiniz zaman peron numaraları falan hani orijinal birebir neredeyse Hepsi görülmekte. Kapılarımızı da kapatalım. Hmm. geniş açıdan üç ekranla görmek gerçekten çok güzel Nomadi. izlediğiniz zaman baktığınız zaman şuraya görürsün ama yan tarafları ve üst katları bakın üst kattan otobüs gidiyor trafik var yani şeyde aşın içerisinde trafik var üst kattan otobüs gidiyor Kar diye Çanakkale Truva ikisinden biri. Çanakkale Truva'ymış. Yeni turizm otobüsüyle. O seferine devam ediyor. Biz de akşam 7 seferi için Peronda sıram alacağız. 18 18 30 otobüslerden sonra Peronda. Sıramızı almaya çıkacağız biz de. Şöyle diğer Kamil Koç'un arkasına duralım. Kapımızı açıp otobüsün içine havalandıralım. Evet arkadaşlar bu seferimizin e, sonuna burada gelmiş bulunuyoruz. Tabii bir şeyden çıkartayım. Şeyde boga düşmüş. E, bu seferimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım güzel bir sefer olmuştur. Bundan sonraki seferimizde saat 7'de oyun saatile saat 7'de kalkış olacak. Yani anlayacağınız gece seferi bizi bekliyor. Simülatörde gece sefer yapacağım sizler için. Beni takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.